Ben de Gündemi ayları Ayımsız ay Bir tek seni sevdim Karar gayrım Sen ne yapıp meşgah Tatmaz mı hayrım <gülüyor> <Biliyorum>. Yolla <gülüyor> Bir şey soracağım hayır, hayır. Şimdi at, inek, koyun Üçünün yediği ot Boku farklı Neden? Bu nasıl bir sevda düşman Gecem gündüzüm karıştı Bir baktım kara Yandım eyvah 89, 90, 92 bir kolda durursun. Aha. Aha. Parmaklarında durursun. <gülüyor> maşallah maşallah. Yılların görmesin bunu. Ne durusun he? <gülüyor> aha. Aha. Maşallah maşallah. Yılların dostunu görmesin. Geçenlerde bir ayakkabı aldım. Ayakkabıcı dedi ki, e, abi dedi İlk hafta sıkabilir dedi ayağını dedi. Ben de ilk hafta giymedim. Dört tarafı kareyle kaplı yer. Deniz bir küçü, göl bir küçü. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Pas. Allah belasını versin abi 95 aldım 60'a indirdi böyle bir şey var mı neymiş kopya çekmişim <gülüyor> Çektin mi? Çektim abi <gülüyor> Anne kız arkadaşım nerede benim? Ananın önünde Ananın önünde kız arkadaşım Eee şeyindeymiş işte aslında bundan Bana da inşallah bir şeyler kalır sonrasında ben de yerim çünkü çok acıktım şu an Oğlum yarın akşam çok eğlenceli, çok eğlenceli olacak. Lan bıraktın da gireyim lan Hap evlisin olmaz. Ulan izin ya. aldım oğlum izin aldım ya. Valla kaçacağım, ya en sonda bu evden kaçacağım yani Kaç geldi kanka bize Müge sezon finaline girsin öyle Buluyor ne yapayım? Bu telefonu İzmit tramvayında buldum Telefonun değeri yaklaşık 3000 lira Amına kodumun oldu biraz dikkat etsene Bu ba Anana babana da macemiyor <gülüyor> sen... Ya bu trip mi atıyor bu Allah Allah Sen sen trip <gülüyor> mi atıyorsun sen? sanki 10 <gülüyor> <gülüyor> tane şey söylüyor doku'zu yalan biri de şüpheli Efendim gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesinler. Gelmesinler gelmesinler. Dünyamı seviyor musun? <gülüyor> Sessiz söyle Bünyamin. Yok. Sevmiyorsun değil mi? Al işte sevmiyor. onu bana yapma Bünyamin. sana kesmiş. olsun. Nasıl Çok ya? iyi olmuş ama anan aradığınız kim? Ayağımın önüne koymuşsun adamın sütüğün hocası. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Allah, <gülüyor> Allah, razı, Allah razı olsun. Allah razı olsun senden de. Çok güzel şey şey şey şey. şey yapmışsın. <gülüyor> o şey yapar da iyi yapmaz mı? <gülüyor> La bak bana el artık ama Sen ben kim olduğumu biliyor musun lan? Yok <gülüyor> kimsin? Ben bacılar çocuğuyum. Ya biz orası bir söz. Hanskeito. Anne! Kuriki takata. Kuriki takata. Kuriki takata. Lan Berçan Güven. Senin gibi tişörtümüzde Amerikanya bayrağı taşımıyoruz yeğenim. Tişörtüne ne yazıyor baksana Allah için. Yıval ya <gülüyor> USA yazıyor. Parsan. İsa husa tanımızı kutsasın. E ben şimdi arkanızdan yürüdüm, sizin de korkmayın diye önünüze geçeceğim, oradan yürüyeceğim rahatsız. Teşekkür ]ıyorum. ederim sağ olun. Ama istersen sen benim tadırım ol, ben senin yanımda yürüyeyim ne diyorsun? Ne diyorsun sen, ne, ne diyorum, diyorum ben ya, alayım ben seni götüreyim ana diyorum yavruya, ne diyorsun? Ay Adım. kimse yok mu ya? Ben varım ben, gel ne bağırıyorsun ya, ben vurayım ben, alayım ben. Bak güzelim. He? Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak, şerefsiz. Sen kimsin terbiyesiz? pastirya yani. alacağım. Habinizi bırakacağınız bir takip düşeceğiz o benim. Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Güzel yıllardır Kara Fuat denen köpeğin soyunu kurutmak için yaşadım. Ananı amına koyayım. Dedim paranı buna koyayım. 100 yıllar oldu diyorum. Elif uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa diyorum. Ne? Oleybolcuyum ben. Ben çok iyi takip ederim. E beni tanımadınız. Vallahi yüzden çıkaramadım bakayım. Aa vakıf bank'tan Fatma. Ne? Mutluluğun formülü nedir sizin? Ne mutlu? Ne mutluluğu? Anlamadım ki. Mutlu olmanın formülü nedir? Onu benim en karı Sen ne bileceksin? 6'yı çıkar ne oldu? Ebeğin amı oldu. Ne diyorsun lan? <gülüyor> Abi